Bu örnekte bize 2,5'in yani 2'e 5'in bu sistem için bir çözüm olup olmayacağı sorulmuş. Sistemimiz ise iki eşitsizlikten oluşuyor. Birinci eşitsizliğimiz y büyük eşittir 2x artı 1 ve ikinci eşitsizliğimizde y büyüktür 1. 2'e 5'in bu sisteme çözüm olabilmesi için bu iki eşitsizliği de karşılaması gerekiyor. X 2, y de 5 olduğunda bu eşitsizliklerimizin ikisinin de karşılanması gerekiyor dedik. Birinci eşitsizlikte x, 2, y de 5 olduğu zaman elimizde 5 büyük eşittir, 2 çarpı 2 artı 1 ifadesi oluşuyor. İşlemleri de yaptığımızda ne olacak? 2 kere 2, 4 eder, 4 artı 1 ise 5. Yani 5 büyük eşittir, 5 eşitsizliğine ulaştık. Ki bu da doğru. 5, 5'e eşittir değil mi? Öyleyse birinci eşitsizliğimiz karşılanmış oldu. İkinci eşitsizlikte ise x'in 1'den büyük olması isteniyor. x, 2'ye eşit olduğunda eşitsizliğimiz 2 büyüktür, 1'e dönüşüyor ve bu da doğru. Öyle değil mi? 2 1'den büyüktür. O halde ikinci eşitsizliğimiz de karşılandı. O zaman diyebiliriz ki, 2'ye 5, 2,5 bu sistem için bir çözümdür.